Hoş geldiniz arkadaşlar. Birazdan başlayacağız. Bir üç dakikalık beklemizremiz olsun odada. Bu arada da insanlar gelsin yavaştan. Ben Burak Çankaya, gelecek miyim diye bilimde kurucularından biriyim. Bildiğiniz gibi daha önceden de akademik sohbetler yapmıştık. Hatta YouTube kanalımıza yüklemiştik. Güzel bir sohbet olmuştu. Dedik ki bir kere daha yapalım, farklı bir çelim. Bugün temel bir konu konuşacağız. Adı üstünde temel bilimler. Temel bilimleri seçmiş, seçecek olan. Veya temel bilimlerde e, ne bileyim daha önce okumuş bilimleri varsa konuşmacı olarak talepte bulunabilir. Buradaki amacımız temel bilimlerin biraz daha bildiğiniz gibi çok önemli bir şey bu arada temel bilimler. Çok önemli bir bilim. E, kimya, matematik, fizik gibi temel bilimler diyelim. Ama insanlar günümüz koşullarını düşündüğü zaman özellikle aileler çocuklarının bunları seçmesini istemiyor. Bize böyle bilgiler geliyor. E, sebebini de biliyorsunuz arkadaşlar işsiz kalırsın vesaire tarzında şeyler. Ama biz burada olumlu yönlerini de konuşmak istiyoruz. Olumsuz yönleri varsa oluşmak yani avantajı, dezavantajı nedir? Temel bilimlerde okumak ee, bir ne katabilir? Bu yüzden aranızda temel bilimlerde okuyan hali hazırda varsa, okumuş insanlar varsa veya temel bilimleri seçmeyi düşünen insanlar varsa soru olacak. Bu iki grubu birleştireceğiz, burada buluşturacağız ve soru cevap gibi bir şey olacak arkadaşlar. Bir saat tutmayı düşünüyorum yayını, fazla uzun tutmayacağım. Ben bilimler okumadığım için konuşmacı olarak değil, moderatör olarak karşınızdayım burada. O yüzden konuşmacılar gelene kadar, yani talep edenler olacak seviyazdan diye düşünüyorum. Bekleyelim. Sesim ve görüntü, ses pardon görüntü yok, alıştı gelenlerden. Sesim net mi, bir sıkıntı var mı? Sedat hocam seni e, yardımcı yapmam lazım ki. Bana yardımcı ol, aynen geldi. <gülüyor> evet, Sedat canlı. Kendisi temel bilimlerde, hala hazırda okumuş ve hala çalışan bir satta. Bir fizikçi olarak e, karşımızda olacak. Konuşursa sevinirim, katılırsa. Bana yardımcı ol, aynen geldi. <gülüyor> Evet Sedat Canlı. Kendisi temel bilimlerde hala hazırda okumuş ve hala çalışan bir sattan Bir fizikçi olarak e, karşımızda olacak. Konuşursa sevinirim, katılırsa. Onun dışında arkadaşlar söz almak isteyenler var mı? Bir de arkadaşlarımızı odaya davet edelim. Zaten YouTube'da kayıt olacak ama birçok insanın faydalanacağını düşünüyorum. Düşüncelerinizi de belirtebilirsiniz bu arada. Temel bilimlerde olmuyor olabilirsiniz ama e, temel bilimleri olan ilginin azalıp azalmadığıyla ilgili bir düşünceniz olabilir. Çekilmeyin arkadaşlar. Yaklaşık bir iki dakika sonra tam olarak başlayacağız. Konuşmacı olarak söz isteyebilirsiniz. Konuşmaya davet ediyorum olmuyor. Sanırım mesaj olarak göndereceğim. Bir saniye. Sedat Hocam duyuyorsan sana hemen DM atıyorum. Buradan bağlantı gönderiyorum. Katılabilirsin abi. Halep ha geldi. Hoş geldin Mehmet. Yavaştan ısınma turlarıyla birlikte başlayalım Mehmet. Hoş geldin. Bulduk. Merhaba. Merhabalar. Sesim net mi öncelikle? Yayının kaydı da alınıyor, YouTube'a yüklenecek çünkü. Evet, sesiniz net bayağı düzgün. Çok güzel. Sen matematik okuyorsun gördüğüm kadarıyla. Tam evet. aradığımız e, konuşmacıyı bulduk gibi. İstersen kısaca bir Nasılsın? Düzgün. Çok güzel. Sen matematik okuyorsun gördüğüm kadarıyla. Tam evet. aradığımız eee konuşmacıyı bulduk gibi. İstersen kısaca bir kendini kendini tanıt hocam. Daha sonra da biraz sorular soralım sana. Ben Fırat, Fırat Üniversitesi, ben öncelikle Mehmet Baran Çaprak. Fırat Üniversitesi'nde matematik okuyorum. Direkt hani temel temel bilim olarak okuyorum. Dördüncü sınıf öğrencisiyim. Yüksek yüksek lisans, daha doğrusu akademik kariyer planlarım var. İşte onun haricinde ne söyleyebilirim bilmiyorum. Ben de bir anda böyle işim vardı. Bir anda girince şey oldum. <gülüyor> Heyecanlandım. Neat hocam, neat ol. Biz bize zaten. Şimdi aslında sen bizim için çok iyi bir ideal bir konu, bizim için çok iyi bir ideal bir konu Niye niye dersek? Mesela büyükteğmen Beza, Beyza lisedeydin deydin, hatırlıyorum. Ekibimizden zaten ama yaşını öyle hatırlıyorum, değil mi? Evet, lise deydim. matematik konu konuyu çok düşündüm aslında. Ondan dolayı. E Müthiş. İki aralan kan bulundu arkadaşlar. İki e Birbirine ihtiyacı olan insanı buluşturduk. O zaman şöyle yapalım Beyza. Senin kafandaki soruları sor. Ben arada bir model edeyim Çok konuşmayayım. Şununla başlayacağım. Genel bir başlayacağım Beyza. Mehmet hocama şunu soracağım. Öncelikle hocam matematik bölümü seçtiğine pişman mısın? Ee, i̇yi ki seçtim diyor musun? Artıları, eksileri nedir matematik bölümünün? Üniversite önemli midir, değil midir? Bir genel hatlarıyla bir matematik üzerine konuşalım. Ee, şöyle başlayabilirim o zaman. Ben matematik bölümünü isteyerek seçmedim. Ben ayrı zoruyla daha doğrusu bu bölüme geldim. Ama matematik bölümünü daha sonradan benimsemeye başladım. Bu da matematiğin hayattaki yerini fark etmeye başladıktan sonra olmaya başladı. Matematik şöyle, yani matematik okumak aslında muhteşem bir şey. Bizim ülkemizde bu işler biraz ters gidiyor. Biz önce farklı bir bölüm okuyup, Sonra matematik okuyoruz ya da işte e, yüksek lisansı yapanlar mesela bilgisayar mühendisleri yurt dışında bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra daha doğrusu Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okuyoruz. Sonra gidip matematikten yüksek lisans yapmamız gerekirken işte bizde her şey tam tersine gidiyor. E, matematik bence okunması gereken bir şey hani bir bölüm. Bir şey sorabilir miyim araya girmek istiyorum çünkü e, garip geldi bana aslında garip değil hoşuma gitti de. Hani biz e, genelde aileler matematik oku demiyor diye gitmişti Sen de dedin ki ailem şey yaptı. Dedin. Nasıl oldu bu yani? Ailen niye matematik okumanı istedi? Şöyle ben fizik istiyordum. Fizik bölümü okumak istiyordum. Ailem beni zorla matematik bölümüne e, yazdırdı. Yani daha doğrusu tercihlerimi onlar yaptı. E, daha sonradan bölümle içli dışlı olmaya başladıktan sonra ben... E, İyi ki yani şunu merak ediyorum aslında, aileler niye matematik okumayı istedi? Gelecek mi gördü oğlum yazılımada kayarsın ya da matematiği çok mu seviyorlardı da bunu sizler? Sorumun temel noktası Tam mı? tersine beni sadece bir öğretmen yapabilmek adına, dershanede ya da milli eğitimde çalışabilecek bir öğretmen yapabilmek adına e, beni matematik bölümüne yolladılar. Şimdi anladım, şimdi anladım. Peki dördüncü e, sınıfın akademik hedeflerin var diyorsun, yani öğretmen olmayı bırak, tam tersine akademide devam etmeyi düşünüyorsun şu anda, doğru evet, mu? Evet kesinlikle. Harikasın hocam. Çok ben sevdim yani bu gidişatı. Yani şöyle olabiliyor tabi insan ne seçeceğini biliyor. Maalesef Türkiye'deki sınav sistemi çok saçma biliyorsun sen de. Puanımız neye yeterse ya diyoruz herhalde bunu severim sevmem deniyoruz yani şansımıza. Yani ben de mühendisiyim ama belki ben fizik okumak istiyordum gerçekten de. Belki çok daha iyi olacaktı ama olmadı. Yani böyle öyle bir şey ki puanına göre kendini ayarmaya çalışıyorsun. Sen şansına bölümü de sevmişsin bu arada bu çok güzel bir şey. Mesela Beyza'nın kafasında eminim birçok soru vardır. Beyza, Mehmet Hoca buradayken sorularını sorabilirsin. Buyur. Ya ben öncelikle şunu şöyle söyleyeyim. Matematik okumayı çok istiyorum. Ama e, matematik okursam öğretmen olmaktan ziyade 3'te 1 saat başka bir alanda yapıp o mesleğe yönelmeyi ya da e, akademide kalmayı düşünüyorum, üniversitede kalmayı düşünüyorum. Evet. Ama bunun da zorluğunu tabii ki görüyorum. Bundan dolayı çok büyük çekincelerim var. O yüzden biraz daha farklı alanlara yönelmeye başladım o zaman. Abi <gülüyor> ee, baz mikrofonu yanaşırsan bazen kesinti oluyor küçük bir et bilgi. Şöyle yani, bu durumda sesiniz kesinosun. Durun, devam edeyim. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugün hangi bölümü okursak okuyalım biz e, eğitim sisteminin birer yaralı neferiyiz. Birer yaralı elemanıyız. E, biz bu sistem içerisinde asla ee, hani en iyi tıp bile okusak ya da herhangi bir böyle herkesin istediği bir bölümü dahi okusak biz bu zorlukları en üst safada yaşamaya mecburuz. Onun için e, hayaller, hayallerin peşinde gitmek her şeyden daha önemli. Eğer matematik istiyorsan bunu peşini okursak okuyalım. Biz e, eğitim sisteminin birer yaralı neferiyiz. Birer yaralı elemanıyız. E, biz bu sistem içerisinde asla okuyamayız. E, Hani en iyi tıp bile okusak ya da herhangi bir böyle herkesin istediği bir bölümü dahi okusak biz bu zorlukları en üst safhada yaşamaya mecburuz. Onun için e, hayaller hayallerin peşinde gitmek her şeyden daha önemli. Eğer matematik istiyorsan bunu peşini bırakmaman gerekiyor. Ve ben sadece sana şunu söyleyebilirim. Eğer matematiğe başlarsan ve biraz da bunun üzerine yoğunlaşırsan her şey önünde çok daha... Belirginleşiyor. Hayatta işte insanlığa, düşüncelere, varlığa, varoluşa, her şeye bakış açın değişmeye başlıyor. Bir süre sonra çektiğin zorluklar, sorunlar senin için bir sorun olmaktan çıkmaya başlıyor. Matematiği okuması biraz zor değil mi? Yani bırakan arkadaşların oldu mu? ya da daha iyi olan nasıl okurken ya da okuyorsun aynı ee, ya bırakan arkadaşlarım oldu hatta şöyle bırakanlar oldu yazılım mühendisi üçüncü sınıf bir arkadaşım vardı Fırat Üniversitesi'nde ee, yazılımı bırakıp matematik okumaya gitti başka bir üniversiteye üçüncü sınıfta ee, ama hani bu onun için çok zor bir şeydi çünkü bambaşka bir bölümden bambaşka bir bölüme. ama sonuçta o aradaki bağ kaybetmediğimiz sürece yani şu an çok da başarılı yani bölüm birincisi bir arkadaşımız. Onun ardından okulu uzatanlarımız çok oluyor. Ben de uzattım aynı şekilde. Seneye 5. senem olacak büyük ihtimal. Ee, öyle. Akademik kariyer hedefin ne? Yurtiçi mi, yurtdışı mı? Ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, şu an ben akademik olarak e, Amerika'da hani Amerika'ya falan gitmeye çalışıyorum. Hani şu an işte yüksek lisans okul bittikten sonra yüksek lisansa Başladığım zaman bunlar daha kesin bir kesinleşecek. Onun için şu an çok bir şey diyemiyorum ama yurt dışına çıkmak istiyorum, Türkiye'de pek kalasım yok yani açıkçası. Hemen bilimler okuyan insanlar için Türkiye'de şartlar daha zor. Yani biz de biliyoruz zaten bu yayını bu yüzden açtık. İlginç bir örnek vereyim sana, araştırabilirsin. Mehmet Baran diye bir hocamız vardı, Diyarbakırlı sanırım. Çok çok e, ilişkik bir adamdı böyle. Yani Diyarbakırlı gerçekten Türkçe'yi anlamadığı noktalar oluyordu. Genelde gece konuşuyordu derste, Erciyes Üniversitesi'nde bu hocam. Adam abi Amerika'da doktorayı falan yapıyor ve Baran Teoremi diye teorisi var. Yani hayatımda ben böyle özenel bir adam görmedim. Hiç, e, kim girdi, kim çıktı bakmazdı derslere. şey bile tutmazdı. Umumla dayıydı yani. Taat okuyuşu 5 saniye dedi mesela. Dersleri böyle okuyor ya sınav Tamam olmuş falan diye okurdu böyle. Ben onunla birlikte aslında matematiği daha iyi anlamaya başladım. İyi yani bir, bir eğitim veriyordu bu Çok da zeki bir hocaydı. Ben olsam onun yerine belki Türkiye'ye dönmezdim. Amerika'da da iyi yerlere gelmişti. Peki ileride yurt dışına çıkarsan doktora yaptıktan sonra tekrar Türkiye'ye gelmeyi düşünürsün yoksa Tek yön mü gitmek istersin? Büyük ihtimal tek yön gitmek isterim çünkü geri dön dönsek bile hani bugün geri dönen hocaları görüyoruz ki ben kendi ailemde de buna şahit oldum İngiltere'de benim dayım İngiltere'de matematik profesörüydü Bazı nedenlerden dolayı işte İngiltere'ye gitmişti hani profesör Orada şey İngiltere dayıma vatandaşlık teklif etti. Daha sonra işte dayım da dedi ki ben Türkiye'ye döneceğim sizin için çalışmam dedi. Ve dayım da matematik alanında hani bazı şeyleri ortaya koymuş bir insan. Türkiye'ye döndüğünde Urfa'da bir liseye matematik öğretmeni olarak verdiler kendisine. Ya çok acı değil mi işte de. yani ben bu bölümü seçmek isteyenleri de anlıyorum. de anlıyorum. Ailenin seçme diye baskı yapmasını da anlıyorum. Herkes kendi tarafına baktığında haklı. Yani dayanın durumu aslında çok ibretlik. Burayı klip alabiliriz arkadaşlar yayın olduğu zaman hani senin de izinle çünkü çok gerçekten enteresan. Hatta geçenlerde şey konuşuyorlar mısınız bilmiyorum. İşte İngiltere'nin özel statü vereceğini, e, doktor öğrencilerine vesaire, vatandaşlığa gidecek belki de bu şeyin sonu. Yani eğitimli insanlara başlar. Keşke dayın dönmeseymiş diyorum aslında biliyor musun? Mutlu mu şu an? Şu an ya, kendisi vefat etti zaten. Ee, 4. Başın sağ olun. Teşekkür ederim. Yani bizim ülkemizde temel bilimler... Gerçekten hani çok sıkıntılı hani biz şu an okurken bile hani bunu e, eğitim sistemini geçtim bunu kendi hocalarımızda bile böyle görüyoruz. Heh, onu diyecektim akademik kadronuz yeterli mi? Tatmin ediyor mu? Ya bir lab beklemiyorum matematikten ama en azından iyi akademik kadro bekliyorum. Ne diyorsun bu konuda? Ya bunu ben şu an mesela sadece kendi üniversitem adına benim üniversitemde çok kaliteli hocalarım var. Bunu kimse inkar edemez ki Türkiye'nin dört bir yanında böyle çok kaliteli hocalar var. Ama e, şöyle bir sıkıntı var e, hocalar artık Öğrenciler de mesela matematik temel bilim okuyan ya da işte bu temel bilimlerde hangi bölüm olduğu önemsiz. Ee, mesela gelen öğrenciler temel bilim okuduğunu unutmaya başladı. Artık oraya tamamen okulu bitirip dersen de öğretmenlik yapmak, milliyetimde çalışma, formasyon almak gibi amaçlarla geldiği için hocalar da artık işte öğrencilere iyi bir temel bilim eğitimi, temel bilimde iyi bir eğitim vermekten ziyade onların dersi geçmesini sağlayacak biçimde eğitim vermeye döndü. Yani araştırmacı zihniyetimiz, düşünmemiz, her şey yok. Hiçbir şey yok. Tamamen işte hoca geliyor, tahtaya teorem, ispat. Bunlar yazılıyor, ezberleniyor. Sınavlarda, vizelerde, finallerde çözülüyor ve bitiyor. Acı gerçekten bunlar yani. Peki şunu sorayım son olarak. Mesela temel bilimler okurken, Siyat işte Hocam hemen vereceğim söz sana. Temel bilimler okurken sence e, üniversitenin önemi var mı? Şof adlamayalı öyle diyelim. Ee, şöyle Türkiye'deki ortalama 5 veya 6 üniversite dışında pek bir önemi yok aslında. İlk 5'teki üniversiteler dışında temel bilimleri hangi üniversitede okuduğumuzun pek bir önemi yok. Tamamen asıl önemli olan şey kendimizi ne kadar geliştirdiniz. Temel bilimlerde matematikte kendimizi ne kadar adapte et, ettiğimiz. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Ben Fırat Üniversitesi'ndeyim belki Fırat Üniversitesi'nin ismini duymayan insanlar bile vardır ama benim bölümümde e, hocam dünya sıralamasına girmiş bir matematikçi, Türkiye'de ilk 5'te bir matematikçi. Yani, tamamen bizim çalışmamızla alakalı, kendimizi geliştirmemizle alakalı bir durum. Teşekkürler. Sehat Hocam buyurun, siz bir şey edeceksin sanırım. Herkese, sesin birini değil mi? Sesin cırdatılı ve az geliyor hocam. Biz az tekrar mi? bir bakalım mikrofonu. Şu anda nasıl? Ses iyi ama cızırtı yapıyor. Daha önce Yeniler'de dolmuştu aynı cızırtadan. Bir sıkıntı var sanırım. Telefondan mı konuşuyorsunuz? Yok, bilgisayardayım. Bilgisayarda sorun olabilir İstersen telefonu bir deneyelim. Sesin, sesin hiç anlaşılmıyor, hiç. Bu derece. Şimdi bir arkadaşımız daha davet ettim bu arada. Ee, arkadaşımız da temel bilimlerde lisans okuyormuş. Ee, İsmet beni duyuyorsam gelebilirsin. Ben sana davetiye yolladım özelden. Tıklaman lazım ona. Peki Beyza sorun var mı Mehmet Hoca'ya? Çok fazla sorum var. O zaman sor Beyza yani <gülüyor> sor demem bekleme sor. Ya hayır soracaklarımı zaten kendisi açıkladı. O yüzden sorum yok. Ay, her şeyin kafam her şeyi açıkladı soracağım öyle mi? Evet. Tamam ne güzel. O zaman ben Beyza'ya bir soru sorabilir miyim? Direkt evet soracağım. tabii ki. Tabii ki buyurun güzel olur. Beyza Şimdi temel bilimler isteyen, matematik isteyen bir arkadaşımız. Peki, matik senin için nedir? Hani matematiğin tanımı, tanımını yapabilir misin bana? Veya matematik senin için ne ifade ediyor? Eğer bunu birkaç tane sorarsaydım, muhtemelen sadece sayılardan oluşan bir şey bildiğin için matematik derdim şu an matematiğe yani bir şeylere baktığım zaman onun içerisinde matematiği bir Her şey açıklamama yardımcı oluyor matematik. Bu açıdan benim için inanılmaz bir şey haline geldi diyebilirim şey e, Eskiden hiçbir formül ispatına falan bakmazken yani şu an kendim bulmaya çalışıyorum ispatımı. Kendim uğraşıyorum. Çaba alıyorum. Yani matematik hayatın tam kendisi diyebilir miyiz? Evet. Yani ben de öyle düşünüyorum. Sadece merak ettim. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani, ya da hayatı açıklamak için gerekli olan bir dil diyebiliriz. Yani dil midir? Bilim, yani dildir zaten. Dil aslında da ee, bence ben biraz iddialı bir cümle olabilir ama ben, bir şey ben matematik Matematik sizce insanın e, çıkardığı bir, yani, doğada var mıydı, biz mi bunu icat ettik sizce? vardı Bana göre vardı, biz sonradan farkına vardık. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Matem sesim geliyor mu bu arada? Evet, geliyor, ee, Ben de matematiğin tamamen bir keşif olduğunu düşünüyorum. Hani hayatta, doğada, insanın ben içerisinde var olan ve biz bunu yavaş yavaş keşfettiğimiz bir olgu olduğunu düşünüyorum. Var olan bir şeyi keşfediyorsunuz. Senat Hoca şimdi herhalde bir ses deneyelim bakalım. Evet, Set Hoca'mız nasıl... da otlu fizikten. Hocam şimdi daha iyi buyurun. Tamam. Ee, şimdi e, üniversite ile konuya girmek istiyorum ben. Şimdi Türkiye'de üniversite deyince sadece e, bitirdikten sonra bir iş sahibi olunacak yer gözüyle bakılıyor ki bu e, ekonomik koşullarda. Hep böyleydi. Yani Türkiye'de oldum olası üniversite bakışın açısı bu şekildeydi. Bu yüzden üniversitenin esas ana fonksiyonu yani bilgi üretmek kısmı hep atlandı. Yani temel bilimlerde ve bazı mühendislik fakültelerinde üniversitelerde ilk önce bilgi üretilir. İkinci amaç ise o bilgiyi endüstride kullanacak iş gücü üretilir. Ama bu hep ikinci amaca konsantre olundu. Temel problem buradan kaynaklanıyor bence. Üniversitenin bir üçüncü amacı daha var, onu da e, hazır konu açılmışken söyleyelim. Sanat, sanatçı yetiştirmek yani konservatuvarlar. Türkiye'de bu ilk ve üçüncü amaç e, hep e, göz ardı ediliyor. Sadece ikinci amaca konsantre olunuyor. Yani bitirdikten sonra ne olacaksın diyorlar. İşte hangi bölüm okuyorsun? Fizik. E, bitirince ne olacaksın? Fizik öğretmeni mi? Matematik, matematik öğretmeni mi olacaksın? Hayır fizikçi olacağım. Nasıl yani falan diyorlar. İşte Einstein'ı tanıyor musun? E, tanıyorum. Onun aynı meslek falan deyince o zaman ha o zaman önemli bir şey olacaksın falan oluyor. Avrupa'da Amerika'da olay tam tersi. Yani temel bilimciysen sana daha çok saygı gösteriyorlar bir mühendisten. Burak sen azır mühendisin sen de burada. Doğru e, doğru, konu, doğru bu arada. Konu Kesinlikle. açılmışken. E, ama yani öyle yani gerçekler böyle. Temel bilimciye daha fazla saygı gösteriyor çünkü daha zor işin e, mutfağı bilimi orada yani biz uygulaması diyebiliriz yani şeyde, Big Bang teoride de hatırlarsan izlediniz mi bilmiyorum. Gordon Orada Harvard da olur. benim abi işte. <gülüyor> Harvard. <gülüyor> Ama Ayrıca Türkiye'de, bu Türkiye, Türkiye'de tam tersi. İşte bunun gerekçeleri dediğim gibi ekonomik nedenlerden dolayı ve bilime bakış açıdan dolayı. Yani bilimi de diğer disiplinler gibi, diğer bakış açıları gibi bir bakış açısı olarak görüyorlar. Yani e, ha, bilim de yapılır yapılmaz falan böyle şey görüyorlar. Esas işin özünde yani mühendisliğin de temelinde bilim olduğu hep. Unutuluyor. Bilgi üretmedikten sonra, yeni bir bilgi e, bilinmeyeni ortaya çıkarmadıktan sonra e, o bilgi kullanarak e, bir ürün, bir e, şey üretemezsin, bir sonuca varamazsın. Önce temel, temelden o bilgi, bilimi, bilgi üretmek lazım temel bilimlerle. Temel bilimleri mühendikten ayıran temel faktör zaten bu. E, i̇lgi azalıyor mu? Başlığa geri dönelim. E, bence eskisi kadar az değil. Emin ol bundan 15-20 yıl kadar önce. Çok daha bu olay çok daha katıydı. İşte temel bilmek okunmaz. Öğretmen mi olacaksın. Biraz önce Mehmet miydi öğretmen yapan matematik öğretmeni yapan? Yok, ailesi öğretmen ol demiş. Yani ha ailesi öğretmen ol için Matematik oku demiş. İşte o, o bakış okuydu. açısı, o bakış açısı yavaş yavaş kırıldı bence son dönemde. Bunun bir birkaç nedeni var. Birincisi kapasite üniversitelerdeki kapasite olayı. Bundan 15-20 yıl kadar önce. Bütün üniversitelerde Fen Edebiyat Fakültesi zorunluluğu vardı. E Fen Edebiyat Fakültesi olunca da temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümleri açılıyordu. E orada hocalar da oluyordu. E hocalar olunca da öğrenci de alalım bari diyorlardı. Ve inanılmaz çok bir kontenjan, üniversite sınavında kontenjan açılıyordu. Ve inanılmaz fazla fizikçi, kimyager, biyolog, matematikçi mezun veriyordu. Ve bunlar da piyasada iş bulamıyorlardı ve Sonuçta da e, bölümün, e, temel bilimlerin imajı zedeleniyordu. Yani he, fizikçi, matematikçi olup ne yapacaksın, işsiz mi olacaksın? İşte, işte, işte biraz önceki konu gibi öğretmenlik oku, öğretmen ol. E, i̇şte formasyon al, işte ise öğretmenlik yaparsın. Bakış açısı yıllarca hüküm sürdü ama daha sonra bu bildiğim kadarıyla bu yok kanunları değişiklik yaptılar ve bu FN'de Fakültesi zorunluluğunu kaldırdılar ve birçok üniversitede de, e, bu temel bilim bölümleri kapatıldı. Bu aslında bence çok iyi bir gelişme. Yani her, Herkes fizikçi, fizik, matematikçi olmamalı. Türkiye'de bu işi hakkıyla yapabilecek 3-5 üniversitede bu bölümler olmalı ve o üniversitelerde hakkıyla yapabilmeli yani. O üniversitelere de bu imkan öne açılmalı. Bunun faydasını son dönemde görüyoruz. Ben çok net bunu gözlemleyebiliyorum. Şuradan gözlemliyorum. Bundan 15-20 yıl kadar önce temel bilim bölümlerinin puanları ben ODTÜ girmiştim 1998 üniversite sınavından. Çok düşüktü. Yani öğretmenlik puanlarından daha düşüktü. Mühendislerin hemen hemen hepsinden daha düşüktü. Yani açıkta kalmayayım bari okuyayım diyorsan bir temel bilime giriyordum. Ama ben şimdi ben mi seçmiştim onu Tabii seçmiştin? tabii. Ben Hı -hı. ben tamamen ben ODTÜ bölümüne gireceğim deyip o şekilde seçmiştim. Zaten çevremden de çok tepki almıştım. Başta babam olmak üzere. Hatta bana sen üniversite sınavında bilerek e, yanlış yaptın <gülüyor> o bölüme girmek için gibi bir ithamda dahi bulunmuştu. Tabii şakayla karışık. E, ve çok daha yüksek bir puan almama rağmen tercih etmiştim. Çünkü e, bu liseden ortaokuldan liseden e, fizik sevgim vardı. Ben fizikçi olacağım diyordum. fizikte de zaten ölüm kazanmadan önce ilişkilerim de vardı lisedeyken, ortaokuldayken hatta. O ayrı bir konu. E, Neyi diyordum? Şey diyordum. E, bu temel bilimlere ilgi giderek arttı. Bu e, kapasiteleri düşürdükleri için e, bundan 15-20 yıl e, kadar önce birçok mühendislik hemen hemen bütün mühendislerden daha düşük. Temel bilimler eğitim fakültelerinden daha düşük. Mesela fizik öğretmenliğinin puanı her zaman fiziğin üstünde olmuştu. Ama bu değişti artık. OTTÜ'nün mesela, OTTÜ fizik bölümü e, bütün öğretmenliklerden daha yüksek puanını alıyor. Eğitim fakültesinin tamamındaki e, bölümlerden artı. Birçok mühendislikten de daha yüksek puan oluyor. İşte ODTÜ gıdadan mesela daha yüksek oluyor. ODTÜ inşaat bile yani inşaat mühendisliği bundan 20 sene önce e, zirveye oynayan bir bölümdü. Yani elektrik, elektronik bilgisayarla kapışabilecek, makineyle kapışabilecek bir bölümken şimdi ODTÜ fizik, e, ODTÜ inşaatı uzak ara geçmiş durumda. E, bu da aslında temel bilimlere e, tekrar bir e, daha doğrusu olması gerektiği önemin Yavaş yavaş oluşmaya başlaması olarak e, değerlendirebiliriz. Özetle böyle. Ya şöyle bir şey var. Sanırım hocam trendler hep değişiyor. Yani eğilimler diyelim. Belli dönemler bir bölüm çok yavaşta oluyor. Mesela tıp belki ileride düşecek şu anki tıpçıların yaşadığı durumu görüyoruz mesela. Birçok insan tıp seçmeyi bile düşünmemeye başladı. Bir sonraki konu da bu olabilir aslında Aynen. Tıp okunur mu? Güzel bir konu olur. Oradan tıpçı arkadaşlar alırız. Sürekli değişiyor yani şeyler. Adını siz getirin e, eğilimler vesaire. Eskiden mesela e, dediğiniz gibi fizik çok yüksek puanlıydı. Sonra biraz düştü. Hatta bizim ercik Üniversitesi kapandığını hatırlıyorum sanki fizik bölümünün. Tabii tabii onu diyordum. Yani birçok üniversitede kapanması aslında iyi oldu. İyi yani, diyoruz ama bu çok tabii. farklı bakış açısı. Mesela ben böyle düşünmemiştim ama dediğiniz daha mantıklı geldi bana şu an. Yani okuyacaksan adam gibi oku derler ya. Öyleye döndü. O da hakikaten öyle oldu. Ve yani son 2-3 yılın üniversite sınav ıı, taban puanlarına baktığınızda Gerçekten temel bilimlerin arttığını çok net görebiliyorsunuz. Otuk fizik geçen sene bildiğim kadarıyla bin, 31 binden aldı. Yani üniversite hmm. sınavında ilk 30 bine girmeniz gerekiyor otuk fizikte okumanız için. Oldukça iddialı ve güzel bir şey bu. Güzel. Ee, var mı sonuz arkadaşlar? İsterseniz ismete geçelim. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii ki. Hocam söyleyebilir miyim deme. Direkt gir. Hiç bekleme yani. Tamam. Direkt sorabilirsin. Hocam ama şimdi dediğiniz şey doğru. Hani son dönemde ilk 5-10 üniversitede bu ilgi arttı. Bunda sorun yok. Eyvallah ama şimdi Türkiye'de mesela sizin bahsettiğiniz dönemde mesela benim hocalarım da aynı şekilde tıp mı matematik mi İkisinin arasında kalıp matematiği seçerek gelmişler. Ama şu an mesela bir üniversite sınavında Türkiye'deki ilk 5 veya 10 öndeki üniversiteler dışında e, yüzlerce üniversitelara her bölümde neredeyse matematik var yani artık ama e, işte o 10 üniversite dışında e, matematik veya temel bilim seçen insanlar e, temel bilimci olmaktan ziyade Hani daha düşük puanlı olduğu için e, hani ilgileri o yok yani temel bilim için gelmiyorlar tamamen hani eğitimde bir öğretmen eğitim bölümünden öğretmen olmak yerine daha düşük puanlı bir temel bilime girip temel bilim bölümüne. O bölüm üzerinden formasyon olarak öğretmen olmaya çalışıyorlar. Aslında bu da e, ilginin azaldığını bir göstergesi değil midir? Ben şunu söylemeye çalıştım. Ee, ilgi hala düşük. Ee, ama 15-20 yıl öncesine göre az da olsa artmış durumda. Yani bundan 15-20 yıl önce çok daha kötüydü. Onu anlatmaya çalıştım. İlgi zaten hep düşüktü Türkiye'de. Ama hafif bir kıpırdanma var. Yani e, doğru diyorsun, e, şu anda bile birçok üniversitenin fen fakültesi, fen Edebiyat fakültesi temel bilim bölümleri eğitim fakültesi, aynı üniversitenin eğitim fakültesi öğretmenlik bölümlerinden daha düşük puan. Bu da dediğini doğruluyor aslında. Yani ben de öğretmen olayım bari, öğretmenliği kazanamadım temel bilimden gireyim işte sonra formasyon alırım şeklinde yanaşıyorlar birçok üniversitede ama ya bu OTTÜ'de de böyleydi bundan 15-20 yıl önce ama günümüzde artık yavaş yavaş tersine döndü. Şu anda vermek istedim örnekle şu anda otu fizik de eğitim, fizik öğretmenliğinin puanı temel bilim, fizikten daha düşük şu anda. Fizik bölümü öğretmenliği geçmiş durumda. Bu iyi bir şey. Çünkü gerçekten fizik okumak isteyen geldiği anlamına çıkıyor bu. Ama dediğim gibi istisna birkaç üniversite böyle otlu dışında hangi diyorum ama e, genelde ama dediğin doğru yani Türkiye'deki birçok üniversitede hala bu problem var. Ama Türkiye'deki birçok üniversitede de e, eğer mühendislik fakültesi varsa o mühendislere birinci sınıfta verilmesi gereken temel matematik fizik derslerini verecek bir servis bölümü kalkülüs olsun işte fizik 1-2 olsun bulundurmak zorundalar. Yani bir 3-5 hoca orada tutuyorlar ki bu temel dersleri verebilelim ama birçok yerde de kapatılıyor yani kendi bölümlerine kadro olarak aktarıp temel bilim bölümlerine kapatıyorlar. Artık kapatılabiliyor bölümler bu güzel bir gelişme eskiden zorunluluk vardı. Üniversite varsa fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak Hocam zorundaydı. sana araya giriyorum. Zorunluk olduğu için de birçok insan Neden okuyordu. Hocalar da bunu biliyordu. Az önce arkadaşına dediği gibi geçiriyorlardı hatta derslerden ki mezun olsunlar, diplom alıp öğretmen olsunlar diye. Şimdi sayının azalmasıyla şöyle bir şey olur mu olmaz mı onu kafamda düşünüyorum. Mesela diyelim ki daha az üniversitelerde niş bir alan olarak fizik, matematik okutuluyor. Yani daha az olması... Şöyle olabilir aslında daha az olur puanı yükseltir ve ona göre bir sıralama yapılır gerçekten matematik isteyip yüksek puanlı bir insan oraya yazıyorsa gerçekten matematik istiyordur ya da fiziği benim görüşüme göre ama çok düşük puanlıdır yani hangisi tutarsa üniversite okuyayım diye gidiyorsa o zaten giremez oraya belki bu daha mantıklıdır yani ne düşünüyorsun böyle bakış açısı getirelim biraz. Tam anlamadım dediğini nasıl olacak? Şöyle hocam, mesela Türkiye'de 50 üniversite var diyelim. 50'sinde de matematik var. İnsanlar kontenjanlarda olsun diye yazıyor. Ve birçok üniversitede matematik okuyor. Ama form oluyor birço. Gerçekten matematikle ilgili bir yere gelen, genelde iyi üniversitelerden ve bunu isteyerek gidenler oluyor. Değil mi? Sayının azaltılması, bölümlerin kapatılması, belki ee, niceliği azaltacak ama niteliği artılacak. Yani daha az öğrenci olacak. Bu öğrencilerin de birçoğu gerçekten isteyerek gitmiş olacak belki. Öyle düşündüm. İşte tam olarak bu, bu yavaş yavaş mi? olmaya başladı zaten. Ben de onu söyledim. Yani bu olmaya başladı. Tercih edilmiyorsa bölümler, onun da bir kuralı var. Yani yok bakıyor sevmeden gelen datalara. Hiç öğrenci kabul etmeyen onlarca yüzlerce bölüm var her sene. Kontenjanı bir kişi dahi kabul etmeye. Bu bölümlerin kapatılması yönünde karar alıyor. Bu gerçekten dediğin şeye doğru gidiyor. Yani kapatılması... Hem diğer üniversitelerin eğitim kalitesini artırıyor diğer temel bilim bölümlerinin, hem de gereksiz yere enerji kaybı, iş gücü kaybı, maliyet bunları önüne geçmiş oluyor. Bu güzel bir şey yani. Ve ileride ben biraz daha bu işin daha şey olacağını düşünüyorum. Yani kapasitenin daha da azalacağını ve buna bağlı kalitenin artacağını düşünüyorum. Şu an demek istediğinizi anladım hocam. Teşekkür ederim. Katılıyor musun şu anda? Yani yine karşı gelebilirsin. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Burada <gülüyor> işte biraz beyin fırtınası yapıyoruz aslında. Şöyle ben hocamın dediğini ilk başta hani yanlış anlamışım diyebilirim. Hani burada hani demek istediğim olayı anladım. Tercihler azaldığı için hani isteyerek öğrenciler gelmeye başladı artık. Aynen. Hani ben geldikten... de öyle anladım. Demek ki doğru anlamışız. Yani. Ve Aynen. bana çok mantıklı geliyor yani şu anda. Hatta ilk başta gerçekten Açaydım kapatılması. Yani dedim ne oluyor ya falan yaptım böyle yani. İnanamadım. Erceys'te kapatılınca falan. Sonra ama hakikaten şöyle Sedat hocanın bakış açısıyla bakınca olaya daha çok şey yapabilirim yani. Ya aslında bu sadece temel bildim diyebilirim. Temel bilimler için değil. Diğer e, tüm bölümler için geçerli bir şey. Şu an Türkiye'de e, 120 küsür üniversite var ve her bir bölümde binlerce öğrenci var. Mesela mühendislikte binlerce öğrenci var. E, binlerce öğrenci olması demek, binlerce mühendis yetişmesi demek. Onlara ekstra eğitimler verilmesi demek bu sefer hani birlerinin geçmesi gerekiyor ki piyasada mühendis olsun bu da kaliteyi düşürecektir hani Serdar hocamın dediği gerçekten doğru şu an düşününce kapatılmalı ki ilgi artsın ve bu ilgi de gerçekten düşününce evet artmaya başlıyor. Teşekkürler İsmet'e de söz verelim Ömer de hoş geldi. Merhaba hoş bulduk. İsmet'cim, beklemene hiç gerek yok benden yönlendirme. Direkt hani yazabilir, şey, konuşabilirsin. Tabii. E, kendimi tanıtayım. Ben İsmet Karadağ. E, Galatasaray Üniversitesi'nde lisans 1 öğrencisiyim matematikte. Öyle sorularınız olur diye geldim. Yayını gördüm. Var mı konuşmacılardan sorusu olan? Benim tabii sorularım var. Az önce soruları genel bir cevap verebilirsin. Misal, işte temel bilimler okumak. Memnun musun? Bunu isteyerek mi seçtin? Artıları, eksileri, bununla başlayabiliriz mesela. Tabii ben e, ilk önce e, matematik mühendisliği istedim. E, Aradaki farkı bir söyleyebilir misin ya? Matematik <gülüyor> ile matematik bölümünün farkı ne? Tabii bir mühendislik adı üstünde zaten. E, bir mühendislik de devam olacaktı. Daha derslerin detaylarına bakmadım matematik mühendisliğine. Fakat hani e, matematikte yazılım olduğunu öğrenip geldim ben. E, şöyle... Yurt dışındaki çalışanlarla, çalışanlarla konuştuktan sonra yani bir yazılımdan önce, bilgisayardan önce algoritmalar için, bilgisayarın sistemleri için e, matematik bilmem gerektiğini anladım. Bu yüzden ben buraya geldim. E, matematik okumaya başladım yani. E, mühendislikle arasındaki diğer fark için yani şöyle söyleyebilirim aslında. E, biz matematiğin Temelini öğreniyoruz şu an yani en baştan hani reel sayı nedir gibi en kökünden girdik olaya ee, bu şekilde daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum matematik mühendisliğinde ise e, tam olarak bilmiyorum büyük ihtimalle işte daha mühendislik fakültesi dersleri vardır diye düşünüyorum. Matematik mühendisliğinde şöyle bir durum var benim bildiğim kadarıyla. Eğer yanlışım varsa. Matematik mühendisliğinin asıl amacı mesela şimdi biz temel bilimci mesela temel bilim okuyanlarda. Mesela fizikçi fizik, fiziğin teorisiyle ilgileniyor. Yani biz mesela matematiğin teori kısmıyla şu anlık ilgileniyoruz lisans hayatımız boyunca. Matematik mühendisliği ise matematiğin günlük kullanım alanlarına, uygulama alanlarına ekstra ne katabiliriz? Bununla uğraşıyorlar. Bizim gibi yine aynı dersleri görüyorlar ama mesela onlar yani işin bir tık daha kısmı kısmıyla ilgileniyorlar. Matematik hayatta daha ne kadar aktif kullanabiliriz, ne kadar değiştirip işte bir yerlere entegre edebiliriz gibi düşünüyorlar matematik Dünyada böyle bir bölüm var mı? Sadece Türkiye'de mi yani fizik mühendisliği, matematik mühendisliği? Benim ne bileyim duymadım pek ama Senat Hocam biliyor musun bu konunun şeyi, sorun cevabını? Dünyada var mı? Bildiğim kadarıyla var. Bir de şöyle bir şey var zaten fizik mühendisliği deyince. Ee, makine mühendisliği bir çeşit fizik mühendisliğidir aslında ya da inşaat mühendisliği bir çeşit e, Aynı elektrik Aynen. elektronik mühendisliğinin çeşit fizik mühendisliği aslında. Yani fizik konularının e, endüstrideki uygulama alanlarına karşılık gelen şeyler bunlar. Zaten fizik böyle mühendisliği bir şey zaten neden ayrıca işte fizik mühendisliği Bu da e, bu da, da işe işe daha temelden var. Temelle bağlantısını kurmak adına yapılan bir çalışma. Yani Türkiye'de Bilim Karesi bir Hacettepe'de fizik mühendisliği var. Bir de İstanbul'da bir üniversitede var. Ankara Üniversitesi'nde de var. Pardon, hatta Ankara Üniversitesi'nde hem fizik hem fizik mühendisliği var. Amaç daha çok, yani şöyle ders derslerden de gibi farklılıklar var. Onu söyleyeyim. Bir temel bilimde, mesela fizikte bir soruyu çözersiniz, ve her zaman genel çözümü bulursunuz. Bir sayı çözümün sonunda bir sayıya bir değere ulaşmazsınız, bir formüle ulaşırsınız. Formülle başlarsınız, genel çözüm formülüne ulaşırsınız. Ama mühendislik okuyorsanız, sen de okudun biliyorsundur sana sorulan soruda o spesifik probleme karşılık gelen çözümün değerini işte atıyorum buraya e, kaç volt kaç amperlik bir e, sigorta bağlanmalıdır diye bir devre verir sana. E, sana kaç e, amperlik sigorta bağlanırsa işte korur eder bilmem ne sen o değeri bulursun. Atıyorum 5 amper diye. Aynı soruyu temel bilimci e, kaç amperlik sigorta bağlanırın e, formülünü bulur. Formülü derive eder ve sen o formülde Diğer voltaj değerlerini, direnç değerlerini vır zıvır yazarsın, genel çözüm bulursun. Voltaj değeri değiştiğinde, sonucun nasıl değiştiğinde bulmuş olursun. Yani genel bir çözüm bulmuş olursun. Olayların temel bilimsel bakış açısı bu. E, mühendis ise dediğim gibi spesifik probleme e, uygulama alanına direkt nokta vuruş, uygulamaya yönelik e, çözüm üzerine konsantre olur. Fizibilitesine bakar işin, olur olmazlığına bakar, ekonomik boyutuna da bakar. Bir temel bilimci hiçbir zaman bir e, projenin feasible olup olmadığına ekonomik açıdan bakmaz, mesela. E, teşekkür hocam. Hocam, ben buna katılmıyorum. E, ben de bir elektrik-elektronik mühendisiyim ve yükseğim benim optik ve fotonik alanında e, Ve bizim lisans hayatımız boyunca biz hiçbir şekilde bir volt ya da amper, işte şurada şu kadardır, burada bunu elde ederiz diye biz de e, işin elektromanyetik teorisine girdik. Bunların hesaplarını yaptık. Neyin nereden ne geldiğini, işte... Bir e, elektromanyetik dalganın neden oluştuğunu, nasıl oluşabileceğini, bunların çözümlemelerini, e, modern fiziği, bunların da derinlemesine biz çok fazla gördük. Ya bence bu üniversite de üniversiteye Yani burada şöyle bir şey var, ben bunu biraz metaforik anlamda söyledim. Yani direkt e, sizde de mutlaka bir formül derivasyonu sorusu mutlaka gelmiştir, o şekilde anlatılmıştır ders. E, ama daha anlaşılır olsun diye olayın e, temel bilim ve mühendisliği nedir? arasındaki fark anlaşılması açısından metaforik olarak kullandım. Yani bunu uygulayan ya da uygulamayan üniversiten mutlaka var. Doğru, haklısın. İlgilen arkadaşımız vardı. Devam edelim bu arada. Söz almak isteyenler de lütfen talepte e, bulunsun. Ömer ha, sen bu arada, evet sen söz almışken devam et buyduğ dostum Sen tam aslında aradaki insansın. <gülüyor> Senle de yayın yapmıştık daha önce. Evet. Yayının başlığı neydi Ömer ya? Ee, onu hatırlıyor musun? Şeyde yapmıştık. Bir, yani birkaç tane yaptık da bu e, laboratuvarda bir tane yapmıştık. Aynen. Lab'ın içinden Can yayın yapmıştık elektromanyetik evet. laboratuvarı. İki tane güzel deney göstermişti. Evet. Şimdi şunu soralım. Yani mühendislik ve temel bilimlere geldik. Konumuz temel bilimlere olan ilgi azalıyor mu? Sen ne düşünüyorsun öncelikle bununla ilgili? Öyle bir şey var mı şöyle, sence? Şöyle ki e, benim lab arkadaşlarımdan bir tanesi. Yazın gelen. Can diye bir arkadaşım var. E, kendisi bilken fizik okuyor. Ve çocuk çok başarılı bir çocuk. Yani 1000'ne girmiş bir insan. Ve şu aralar ee, e, devlet politikalarında 1000'ne girmiş öğrencilere e, temel bilimleri yazarsa e, yüksek bursları demesi yapıyor bildiğim kadarıyla. E, ve kendisi lisans okurken çok yüksek paralar alıyor. Yani böyle ekstra bursları var işte. Puan yüksek yaptığı için ekstra oradan burs geliyor. Bilkent'te okuyor ayrıyetten. Ee, böyle şeyler, avantajlar var. Kendisinin e, çok daha ilerileri gideceğini, ve çok başarılı olacağını inanıyorum zaten. Bir işin bir boyutu var. Ee, bir diğer boyutu ise e, şöyle, benim şu anda işte yükseğim bitiyor ve doktoraya başlayacağım. Doktoraya başlayacağım hoca da kendisi e, fizik mezunu. E, ama şu anda e, kendisinin çalışma alanları e, daha çok optik görüntüleme sağlık alanında. Ya hangi farklı. hoca? Çok merak ettim. Aklında bir isim var çünkü ve yayın yaptık onunla. Serhat Tozburum. Ha yok o isim değil. Evet. Serhat Hoca bilir o e, büyüklüğümü. Tanıyor musun evet. hocam? Evet Serhat'ı. Serhat'ı tanıyorum. Tozburum. Eee kendisi de... E, Hollanda'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben evet. E, şu an İBG 950 Eylül Üniversitesi'nde. Amerika'dan Harvard'dan döndü. Eee kendisi çok başarılı bir bilim insanı. Ülkemizdeki e, nadir bilim insanlarından bir tanesi. Mesela onun e, major alanı fizik. Eee e, bize bazen böyle e, Atatürk Lisesi'nden öğrenciler geliyor. E, böyle bu öğrenciler de sorular soruyorlar. Yani ne yapalım? Temel bilim istiyorlar ama e, şu anki konjüktürde ne yapabiliriz? Yurt dışına mı çıksak? Yurt dışında daha çok iyi olacak. Türkiye'de kalırsak dezavantajları var. E, temel bilim okuduğumuzda böyle düşünerek hareket ediyorlar. Ve, yani sen e, niye mesela yurtdışına dışına çıkmanı, onu da merak ettim mi? Yani Türkiye'de yapıyorsun doktorayı. E, şöyle ki ee, şu anki yapacağım hoca, yani e, doktorama yapacağım laboratuvar ve yurtdışı standartında. Yani e, çok etkili ve genelde çıkan yayınların hepsi seyirci yayınlar. E, o yüzden pek şey olacağını düşünmüyorum. Yani postdoc için e, yurtdışı zaten artık kesin olacak. Evet. Böyle bir e, olanak gelip sorular soruyorlar. E, benim işte danışman hocam da kendisi e, temeli fizik olduğu için işte kendisine sorduklarında kendisinin cevabı şu oluyor: Benim dönemin farklı, şu anki dönem farklı. Ben de böyle düşünüyorum şahsen. E, o dönemdeki ilgi ve yükselme alaka bambaşka, şu anki dönemde bambaşka. E, her şeyin bölümü çıkmaya başlıyor. E, i̇lanlara bakıyoruz. E, bir yazılımcı alacaklar elektrik elektronik mühendisi e, arıyorlar ama her yazılımı bilsin istiyorlar. Evet, ama şöyle örnekler de var. Çok yakın İET'den e, mezun matematikçi arkadaşım şu an getirin backend yazılımcısı. Yani e, çok multidisipliner olmaya başladı. E, temel bilimlere olan ilgi Türkiye'de mecburi bir azalmaya gidiyor. Çünkü sebebi de şu. E, çevremde çok zeki insanlar vardı ve çoğu tıpı yazdı ve Gerçekten matematiği seçseler çok daha yalan, çok daha başarılı olacaklarına inanıyordum. Ama yani getirisi yüksek, doktor olmak avantaj sağlıyor, statü farkı sağlıyor Türkiye'de tabii ki de. Böyle bir şey olduğu için böyle bir durum var. Aslında az önce Serap Hoca da benzer şey söylemişti, senle yine onaylayalım. Dönemin farklılığından bahsetmişti. Evet, başka var mı? Beyza, yani hiç soru sormadın. geldim, bir sürü sorun var dedin. Sorunların hepsinin cevabını aldın dedin. Yani kafanda hiç soru oluşuyor mu şu anda konuşulan şeyler üzerine? Ya, bu bu bir şey soracaktın. Şey soracaktın. Onlar da cevaplanınca e, kaldı yani. Bu kadar yani. Hiç sorun yok. Başka. Evet. Vay be. Başka mesela soru olan var mı? Konuşmacı olmak isteyen var mı? Veya konuşmacılardan konuyla ilgili ekleyeceği bir şeyler olan var mı? Çok uzun tutmamızın şartı yok. Kısa da tutabiliriz. Dert değil arkadaşlar sizin talebinize bağlı. Mehmet hocam, Ömer hocam, İsmet hocam konuşmak ister misin daha fazla? Eklemek isten bir şey var. Sence talep azalıyor mu mesela temel bilimlere? Yani azalıyor mu bilmiyorum ama azalması gerekiyor. Ben de katılıyorum yani herkesin girebildiği sürece matematik, fizik gibi hani, temel bilimleri okumasına yani karşıyım. Çünkü benim de tanıdığım e, insanlar var yani sadece puanı tuttuğu için e, girdiler bu bölümlere. Yani şu an Bilmiyorum. Yani ikinci sınıfta türev almayı bilmeyen matematik öğrencisi arkadaşım da var yani. Ciddi misin ya? Nasıl geç, nasıl geçebiliyorlar sınıfları onu da bilmiyorum. Bu bu notları verip geçiren hocalar niye geçiriyor onları da bilmiyorum. Yani bence de e, azalıyorsa da azalmalı. En azından şey azalmalı. Yani e, imkan azalmalı. Her isteyen bu bölüme girememeli bu bölümlere. Şöyle olsa nasıl mesela bölüm sayısının azaltılması ve kapatılması yerine bölüm sayısı azaltılmasın taban puanları yükseltilsin. Misal tıp gibi düşünün. Böyle yani, bir çözüm önemlisi geldi aklıma. Şu an bilmiyorum ama bu yani olsa güzel olabilir aslında ama yani şu an mühendislik için en son ben girdimde 250 bin gibi bir sıralama vardı. Yani bu sıralamalar çok uçuk sıralamalar gibi geliyor bana. Ee, yani 250 bin. Ben... <gülüyor> olan bir kişi... Bir temel bilimler yazabiliyor mu? mu? Yani aslında bilmiyorum ama taban puan olarak taban sıralama olarak belirlenmişti yanlış hatırlamıyorsam. Değişti. Tabanlar değişiyor her sene bilmiyorum. Ee, yani ben böyle, üniversitelerin değil, bölümlerin sınav yapması yönünde bir sınav olabilir. bölüm bazında aynen. Hocalar mesela alsın, jüri olsun. Kişi analizdesinler. Gerçekten fizik ya da matematik ya da kimya istiyor mu? İlgisi var mı? O tarz bir şey mi? Evet, tam olarak öyle bir şey. Çok mantıklı geldi bana bu öneri. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ama bu şeye torpildi yol açar. Öner mi diyebilirsiniz, sahne edebiliyorum burada. <gülüyor> <torpildi>. çünkü, <gülüyor> çünkü şu gün bile hani akademiye girme çabasında olan insanların çoğu torpilden dolayı giremiyor. Ee, ya da daha farklı sorunlarla evet. e, denk geliyorlar. Yani böyle bir şey olduğunda da hani aynı mesela bir Sanat, resimle ilgili bir şey olduğunda ya da müzikle ilgili bir şey olduğunda bunu e, derecesini koyabilirsiniz. Hani iyi ressamdır, iyi müzisyendir. Ama bir matematikte onun kararını vermek büyük bir torpil mevzusunu döndürmez dönmesine yol açabilir diye düşünüyorum. Abi matematik soruları sorarlar. Doğru gelmiyor bana. Ya şöyle, sordu, doğru bildim. Ya da benim tarzımı beğenmediler. Ay Ben de doğru bildim, arkadaşım da doğru bildi. Onun to oradan torpilli olduğu için onun gidişatını doğru diyerek işte orayı daha önde tutabilirler. Hani sonuçta matematikte bir sorunun tek bir cevabı yok sonuçta. Yani o da doğru. Ama ikisini de evet. doğru yaptıysanız hangi zihin puan çoksa onu alabilirler. Ama işte dediğim ya torpil muhabbetleri tabii bizi şey yapamıyor. Yani aşıyor. Kesinlikle. Ona çözüm yok maalesef şu an aklıma gelen. Başka ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ya ben şöyle düşünüyorum. Temel bilimlere... Olan ilginin az olmasının bence en büyük sebeplerinden biri. Bizim gençlerin ya da bizim kuşağın, bizim genç insanların diyeyim artık nasıl tanımlayabilirsek. Belirli bir kısmımız haricinde insanların artık bu sosyal medya, işte eğlence tarzları, işte düşünce yapıları gibi şeylerin değişmesinden kaynaklı. Ben bir tık daha hani... Bunlar yüzünden insanların temel bilimlerden uzak durduğunu düşünüyorum. Hani, ben anlamadım yani. Düşünce yapısının değişmesiyle temel bilimlerden uzak durmanın nasıl bir bağlantı söyleyeyim. var? O zaman yani biraz e, kaba olabilir, özür dilerim meclisten dışarı. E, düşünemeyen insanlar yetişmeye başladı. Hayatla bağlantı kuramayan insanlar yetişmeye başladı. için... Motu yaşayan, yani böyle bir makine gibi, robot gibi, sorgulamadan, düşünmeden... Aynen öyle. Bu sayısalın artması temel bilimleri seçmesinden mi uzaklaştırıyor insanları. Yani düşüne insanlar mı temel bilimler seçiyor? Ben diyorsun? öyle görüyorum. Hani düşünebilen ya da hayatta bir tık var olmaya çalışan insanların genelde temel bilimci olduğunu kanaatindeyim. Hı. Ne Hı. kadar doğrudur bilmiyorum ama Peki diğer yani ya arkadaşlar görüş belirtecek mi? Hemen onlarda da şey yapalım yavaştan odamın sonlandıracağız temel bilimler ama ben biraz önce bir örnek verdim. E, 20 sene öncesinde bile ilgi artmış durumda. Yani e, kapasite azaltıldığı için daha cazip hale gelmiş ve e, öyle olduğu için de yani e, iyi üniversitelerden bahsediyorum tabii. Artmış durumda bence. Yani e, son 20, 20 yılı, 25, 30 yıllık kıyaslayacak olursak az da olsa bir kıpırdanma var. E, 20-30 yıl önce emin ol, insanlar daha kopuktu hayattan. Yani o bazı şeyleri algılama kapasitesi düşük diye dedin ya biraz önce im ne daha arttırmıyor çünkü sosyal medya var artık internet var başka e, bilgi artık ulaşma yöntemi çok daha kolaylaştı e, bu nedenle e, bir kıpırdanma var bence yani o kadar kötüye gitmiyoruz bence ha, çok daha yüksek olabilir temel bilimler olan ilgi e, ama bu dünyanın her yerinde böyle Avrupa'da da e, ya da Amerika'ya da baktığınızda kendi, içinde, yani, kendi da içinde bir ya. şey var yani bir düşüklük var ama Türkiye'nin e, kronolojisini çizdiğimizde az da olsa bir kıpırdanma var. Bu üniversitelerdeki e, zorunlu o, temel bilim bölümlerinin kapatılmasıyla oluşan bir şey var. Yani benim de e, bundan da 15-20 sene önce e, yeni mezun olduğumuz dönemde isim vermeyeyim bir e, üniversitede yardımcı doçantı olarak atanan arkadaş gidiyor ve e, biraz önce arkadaş bir, ikinci sınıfta türev almasını, integral almasını bilmiyor dedi. Son sınıfta mezun olacak, tek tersi kalmış, bölme işlemini yapmasını bilmeyen fizik öğrencisi bile vardı. Ve arkadaşıma gelip, hocam ne olur geçirin artık ben mezun olmak istiyorum. Gip yalvarmış yani. tamam hmm. bilim. Ve bir şey daha var. E, limit koyalım mı dediniz ya biraz önce, e, bir baraj olsun mu diye. Bu baraj doğal olarak zaten belirleniyor. Yani tercih neden olmazsa, ki var öyle bölümler. E, şey ilk ilk sınavdaki barajı geçer, geçer geçmez işte iki üç tane net yapmanız herhalde yetiyor. Direkt doğrudan istediğiniz bir temel bilim bölümüne yerleşebilirsiniz. Anadolu'da bir üniversitede. Ama bir bölüme belli bir süre yani atıyorum iki sene boyunca hiç kimse yerleşmezse o bölüm kapatılıyor. Bu aslında güzel oldu. Benim altını çizmek istediğim konu buydu. Yani kapatılması aslında ilgiyi arttırdı. İlgi azalıyor diye bir yorum ben oradan çıkartmıyorum. Arttığını düşünüyorum. Yani o var olanın değerini arttırdı, kapanmayan bölümün değerini arttırdı, diğerlerini kapatırsın. Az olan şey değerlidir ya. Bu arada Sehat Hocam, ODTÜ için düşünürsek yani son dönemde gelen öğrencilerin potansiyeli, sayısı, niteliği, niceliği, her şey giden soruyorum. İşte a, bırakanlar, başarılı olanlar nasıl? Yani son dönemdeki analizlerin. Yani açıkçası e, lisans dersine girmediğim için çok e, öğrenci profilini yorumlamam doğru olmaz. E, ama işte yüksek sans doktoru öğrencileriyle daha çok bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bir kıpırdanma var bence. Yani 10-15 sene öncesine göre bir kıpırdanma var. En azından üniversite sınavındaki sıralamalara baktığımızda görebiliyoruz zaten bunu. Temel bilimleri olan ilgiyi. Bir de disiplinler arası çok fazla çalışma yapılıyor son dönemde. Temel bilim yani mezun olup ıı, disiplin arası çalışma yapmaya kaymak ıı, çok popüler oldu son dönemde. 10 yıldır, 15 yıldır. Bu da belki biraz bu hareketlenmeyi sağlamış olabilir. Lisans sonrası çalışmalardan. Bence şey kesinlikle bu çok etkiledi hocam. Bu çok etkiledi. Ya bunun ya, çok çok etkili olduğunu hemen hemen yani. Ya bu etkili ya. Çok etkili hocam. Eskiden çünkü, alanlar sınırlıydı ya biraz daha. Çok çünkü, nişti. çünkü artık olay öyle bir noktaya geldi ki. E, tek bir e, disiplinle e, bir yere kadar görebiliyorsunuz. Yani işte atıyorum lisansınızı temel bilimde yapıyorsunuz. İşte bilimsel yeterliyle geçiyorsunuz. İşte atıyorum makine mühendisliğinde yüksek lisans ya da doktora yapıyorsunuz. Ya da oradan işte malzeme mühendisliğine geçebiliyorsunuz. Elektrik elektronik işin zaten içinde. E, bunları birleştiriyorsunuz. Bunları birleştirdikten sonra kendinizi çok daha geliştirebiliyorsunuz. Ya da bazı üniversitelerde işte dal programları hatta çift dal programları var. Bunlarla da çok böyle kendini geliştirme imkanı sunuyor birçok üniversite. Hem temel bilim okuyorsunuz işte hem fizik okuyorsunuz hem yanında da elektrik elektronik mühendisi oluyorsunuz. İki diptovayla mezun olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir seçenek. Bir görüş bel belirtmek isteyen var mı arkadaşlar? Bir istek daha var Erkan Bey. Buyurun size söz verelim. Sesim geliyor mu? Recep göndermiş. Buyurun Recep. Bey. Buyurun. Sesim geliyor mu Recep? Mikrofon açabilir misiniz? Ben de sorun yok değil mi arkadaşım? Şu anda şu anda geliyor. Ben biraz gecikmeli geldi de. Şu anda gayet iyi. Eee tamam, ha. öncelikle herkese selamlar. Geçenlerde gene bir eee katılmıştım sohbete. ben hocama ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Şu anda Amerika'dayım. Ben uzun yıllar Türkiye'de çalıştım. Profesör Ken buraya geldim. Daha önce de gidip geliyordum. Daha fazla oluyordu ama hocanın söylediğini şey atmak adına kabul etmek adına şu anda benim ekibimde bir tane matematik mezunu bir tane de fizik mezunu arkadaş var. Çalıştığım alan biomechatronics. Yani biz protez ve rehabilitasyon robotları üzerine çalışıyoruz buraya. O, bu temel bilimlenici arkadaşlardan oldukça da faydalanıyoruz. Çok da güzel işler çıkarttığımızı düşünüyorum. Yayınlar yakında ortaya çıkacak. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi biraz önce hani taban puanına attırılması ya da işte kontenjanların düşünmesi gibi bazı şeylerden bahsedelim ama onların hepsinin önünde bence... E bizlerin yapması gereken tek şey e, temel bilimcilerin saygın değerinin e, ortaya çıkartması ve e, bu işin saygınlığın ne kadar önemli olduğunun topluma anlatılması, topluma öğretilmesi ve bununla ilgili çalışmalar yapılması. TÜBİTAK'tayken aslında biz bunu konuşmuştuk. Yani şimdi TÜBİTAK projelerine veya yarışmalara baktığınız zaman genelde böyle biraz mühendislik kısımları ön plana çıkartılmaya çalışıyor. Ya da yarışmalarda sunulan projelerin işte basında ya da işte sosyal medyadaki görünürlüğü daha çok bizim mühendislik alanındaki çalışmalar. Halbuki diğer alanda çok, çok, çok güzel çalışmalar var. Onların biraz ön plana çıkartıp Yaygınlığın artılması, bu işin ne kadar önemli olduğunu, temel bilimler olmadan mühendisliğin, tıbbın olamayacağının anlatılması, topluma bunu öğretilmesi ve yaygınlaştırılmasının bu şekilde yapılmasını düşünüyorum. Ee, yani Amerika'yı direkt Türkiye'yi karşılaştırırsam bu çok net ortada. Yani buradaki bizim hem sistem alanında çalışan temel bilimlerciler hem de... Araştırma yönüyle çalışan temel bilimcilerin öncelikle yaptığı şey o. Yani bu dissemination dediğimiz işte yaygınlaştırılma işinde e, ön plana çıkartıyorlar ve toplum gerçekten saygı duyuyor. Aynı şekilde biz de öyle. Yani hani a, bu, buradaki bir temel bilimcinin bizim projenin içerisinde bize bir güç veriyor. Dolayısıyla aynı şeyin inşallah Türkiye'de de olmasını bekliyorum. Hocamın ekibini de biliyorum. Diğer işte çalışan çok iyi hocalarımı da biliyorum ama biraz önce Fırat'taki arkadaş bahsederken de yani Fırat Üniversitesi önemli bir köklü bir üniversite. Birçok işin güzel yapıldığı bir üniversite ve bu üniversitedeki hocaların başarılarını da takip ediyoruz ama bunlar ön plana çıkmayınca çok amiyane tabirle söylüyorum. Köyler, Sağlar, Bibin konumuna geçiyoruz. Bence hani öğrencilerden ziyade yönetimdeki kişilerin ve işte e, YÖK'teki, yok artık EME'deki, tepeler, TÜBİTAK'taki, TÜSEP'teki e, yönetim kademesinde bulunan kişilerin temel bilimlerin önemini anlatan ve gösteren faaliyetlerde bulunması lazım ki kalite artsın. E, onun dışında bir şey olmaz. Bir de benim nacizane tavsiyem çalışan arkadaşlara, e, çalışacakları hocaların yurt dışı yani, dan bahsediyorlar devamlı ama yurt dışı ile ortak proje yapabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak e, hani Türkiye'de kalarak da yurt dışında çalışabileceklerini biliyor olmaları gerekiyor ve buna göre Planlar yapması gerekiyor. Evet, teşekkür ederim. Sanırım sesim gelmiyormuş. Ben de kendi kendime konuşuyorum az önce de. Hocam şu an duyuyor musunuz? Ee, evet, evet. Az önce bildiğim sorunu soruyorum. Yani. Acaba beni duymuyor musunuz? Tekrar da bir soru yok. <gülüyor> Mercen mikrofonu <gülüyor> Toplum nazarında saygınlığı arttırmaktan bahsettiniz ya. Bu olsa bile yani olduğunda daha mı çok evet. insan yazacak diyorsunuz. Biraz seni hani işte Make Science Cool yani. Hayır hayır gerçekten ilgi ilgi. Yok yok. ilgi duyan kişilerin oraya e, yönlenmesi sağlanacak. Yani benim mesela biraz önce matematikte okuyan arkadaş lisedeki arkadaşa şunu sordu. Matematik nedir dedi ya bence e, ortaokulu geçmiş bir insanın gerçekten matematiğin tanımını yapabilecek haviyete gelmesi lazım. Bu da okulda verilen derslerle değil. katılan faaliyetlerle düzenlenen seminerlerle yapılabilir. Yani biraz daha ön plana çıkartılması lazım. E, güven ortamı sağlanması lazım. Ha tabii ki ekonomik çok boyut çok bambaşka. Onu... Bir kişinin, ben bunlara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten kafasına koymuştur. Matematiğe meraklıdır. Bugün internet diye bir şey var. Birçok şey de evet. üniversitede tamamlamak ister bunu. Yani o, o kısım biraz tartışılır ya. <gülüyor> o ayrı bir tartışma konusu. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, yani bilim, ya yani bu insan zaten kafasına koyarak geliyor bu bölümü. Başkalarının onu şey yapması gerekir hocam. Yani. Benim söylediğim şey o. Yani o bölüme gelebilmesi için o bölümü tanıyor olması lazım ve biliyor olarak gelmesi lazım. Yani matematik mühendisiyle matematik bölümü arasındaki fark matematik mühendisi bölümüne veya matematik bölümüne girdikten sonra öğrenmemesi gerekiyor. Daha önce biliyor olması lazım. Bu da hani sadece kendi yapacağı araştırma değil, onu yönlendirecek bir ortamı sağlanmış olması gerekiyor. Yani mesela şu matematik severek e, ...severe gelen kişilere soruyorum. Yani kimden gördüler ki matematik sevdiler? Yani ya bir tanıdıkları vardı... ...ya gerçekten internette doğru alanda... ...doğru sözcük yaparken karşılarına bir şey çıktı... ...merak ettiler. O çok çok nadir bir durum. Ama insanları... E Toplumu o şekilde yönlendirdiğiniz zaman e, biraz daha böyle ilgi artacak ve ilgiyi gerçekten ihtiyacı olan kişilere erişimi sağlanacak ve bu bir döngü haline gelecek. Yani ben benim okuduğum zaman da tıbı kazandım, tıbba gittim ama bir yıl sonra ben tıbı yapamayacağımı düşündüm ve bıraktım. E, ve bütün ailem bana karşı çıktı, sonradan geri döndük işte mühendisliğe. Ama kader bizi tekrar tıba döndürdü çünkü yaptığım çalışmalar, tıp alanındaki çalışmalar. E, neyse yani e, tekrar ediyorum, bence Çocukların e, küçük yaşlarda ve yani bütün toplum insanında yani biri size işte ne iş yapıyorsun işte fizik okuyorum dediğin zaman aa çok güzel diyebilmesi lazım. Onun önemliyi öğrenmiş olması lazım. tamamdır e, Diğer bir arkadaşımız daha gelmişti ona söz verelim. Recep hocam. E, merhabalar iyi akşamlar. Sesim geliyor mu? Gel hocam buyurun. E, ben de bir e, fizik e, mezunuyum e, tabii ki ama bu şeyle alakalı yani ben... E, Katsayı mağduru olarak girmiştim üniversiteye. Ve o dönem katsayı mağdurlarının çoğu zaten hep temel bilimleri kazanabiliyorlardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Ee, tabii bölümü bitirdik ama, bölüm bitirdik, iş bulamadık yani. Arkadaşlarımın çoğu ya dershanelerde öğretik yaptı, ya bankacı oldular. Yani içlerinden bir tane akademisyen çıktı. O da işte torpiliydi. Okuduğumuz okulda akademisyen olarak kaldı. Ama onun dışında baktığım zaman bütün arkadaşlarımın çoğu ya esnaf olanlar bile var, öğretmen olanlar var. Ee, ya da bankacı oldular yani. Sonra ben işte düşündüm taşındım. Ee, Allah'tan meslek ses olduğum için kamuya meslek olarak e, girdim. arayla evlam olarak girdim kamuya. Memur oldum yani. Daha sonradan da içimde ukde kalmıştı. Elektrik-elektronik mühendisliğini kazanıp elektrik-elektronik mühendisliğini de bitirmiş oldum. Daha sonra da kadromu mühendis olarak değiştirip, kamuda şu an mühendis olarak çalışmaktayım, elektrik, elektronik mühendisi olarak. Yani şimdi temel bilimlere olan e, ilginin azalıp azalmadığı bence şeyle alakalı, kişi okulu bitirir bitirmez ne yapacağım, ne iş yapacağım kaygısına düşüyor. E, bundan dolayı da e, iyi bir yönlendirilmesi lazım bence. Ne istediğini biliyor olması lazım. Yani e, sırf üniversiteye gitme babında temel bilimlere gidiyorsa zaten yanlış yapıyor yani orada. Kişi ne iş yapacağım diye düşünüyor ya. Mesela evet. Kişi şöyle diyebilir aslında. Tabii Türkiye şartlarına düşünün her zaman. Türkiye diyoruz ama. Aynen. Yani kişi ben e, fizikçi olacağım deyip fizikçi olsa keşke. Hani. E, evet. Bir, değil mi? İşte malum şeyler. Ben maalesef var. iş bulamadım. Hatta satışçıydım. Böyle satış koltuğu çok iyiydim. Çok firma ile görüştüm ama zaten adam şey diyor yani hani Hiçbir bir yok diyor. E zaten belli başlı 7-8 tane üniversite var. Onun dışında çıkılamıyor. E ben diyorum ki katsayı mağdurüyüm. Zaten aldığım ham bir görseniz ya, diyorum. Mağduriyetimi bir yaşayabilir misin? Dinleyince belki bilmiyor olabilir bu orada. Hani ya şimdi zaten... 98 yılında e, bu imam hatiplerle birlikte meslek liselerinin bir katsayı mağduriyeti var. E, işte kendi alanlarının dışında herhangi bir bölümü yazdıkları zaman bu e, katsayılar hatırlar mısınız bilmiyorum. 0.5 ile çarpılıyordu bizimkiler, sizinkiler. Normal lisedekiler, Aradolu liselerindekiler, fen liselerindekiler, düz lisedekiler 0.85 ile çarpılan kas sayılar bizde 0.5 ile çarpıldı. Yani benim ham puanla Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği gelecekken Kırıkkale'ye fizik gelebildi. Yani ancak oraya tuttu ham puanım, yani şeyim, toplam puanım, total puanım. O da mesleksiz çıkışlı olduğumdan dolayı ama şu an o kas sayılar kalktı. Yani o ile sayı mağduriyeti yok. Şu an isteyen istediği yere gidebiliyor. Allah'tan e, onun sayesinde tekrar sınava girip işte elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. Matematiğim iyi olduğundan dolayı ve bitirdim yani. Onda Allah'tan fizik ok, ok, ok, okumamın e, artı şu oldu. E, elektrik elektronik mühendisliğinde 21 dersten muaf oldum. Hmm. Yani o çok güzel oldu yani. Çift şu an lisans sahibiyim işte. Çalıştığım kurumda e, yine... <gülüyor> Fizik alanıyla ve hem de ki, mühendislik alanıyla ilgili işler yapıyorum. Arıza bakıma bakıyorum. Kalibrasyon işlerine bakıyorum. Güzel. Yani bu meslek lisesi muhabbeti biraz zaten derin bir konu. Yani evet ama... evet. Allah'tan o bitmem Allah'tan yani. Ama şimdi ne oluyor? Tabi oradan gelenler e, matematikten daha şey geliyorlar tabi. Hani dışarıdan Hemen... ekstra de, de, destek almaları gerekiyor tabii. Aynen. Bizim böyle... Hı -hı. Hatta yani babamın eskiden çalıştığı bir iş arkadaşı. 52 süre yaşında. Kopya çekerken sanırım diferansiyelde ağzında kopya yakalandı. Kocaman adam yani. <gülüyor> Aa, geliyordu. Bilim insanı olmak ya mühendis olmaktan ziyade a, maaşları yükselsin diye geliyordu. Kamuda çalışıyor, teknik Evet, gibi. evet. <gülüyor> ben de aynıyım yani. Tabii ben de aynıyım. Yani. Ben kadromu alamadım. Fizik kadrosu açılmadı bir türlü. Ama okudum mühendisliği, bitirdim. Sonra şansım açıldı kadro ve girdim aldım kadromda. Yani 3600'de aldım yani. <gülüyor> yani burada bence biraz Almanya'daki model izlenmesi gerekiyor. Bilim insanı... Bence olsa, de. Üniversiteye gitmesi... Temel bilimlerle yönlenmesi. Hı -hı. Aa, Zaten sıkıntı orada ya. Aynen. Yani mesela meslek sesine gidiyorsa bizim bildiğimiz anlamda sektörel mühendis olması lazım. Ama daha teorik eğitimler alıyorsa bu kişi bence bu kişisel düşüncem daha bilime yönlenmesi lazım. Tabi aralarda geçiş de olabilmeli. Tabii. Ama dediğimiz ile hoş mi ne diye geçiyor Almanya'da. Onlar... Ya şimdi e, bilimin de karşılığı olması lazım piyasada. Yani yapıyorsun burada hep teoride kalıyor. Yani e, bilmiyorum yani şimdi belli başlı üniversite dışında da çıkılamıyor maalesef. Hani yapan arkadaşlar var, şeyde kalıyorlar. Yani hep geri planda kalıyorlar. Aslında Ortaya bilmiyorum. bir şey çıkmıyor yani. Bir ürün çıkmıyor veya ne bileyim bir proje çıkmıyor. Bakıyorsun adam diyor ki YouTube'a bakıyorsun adam Hacettepe Elektrik Elektrik mezunu Hı -hı. Adam işsiz ya. Adam şeylerle çalışıyor orada yani. Bütün savunma sanayinin e şirketleriyle çalışıyor. Tek nokta. Adam işsiz. iş bulamıyor. Şimdi geçen... Böyle bir gerçek var Türkiye'de yani. Bir program vardı Akademi'nin Karanlık Yüzü diye Full TV'de. Ben beğenmedim. Çok bireysel örneklerden ben bir şey abartmış bunu yapamayacağım. Adını vermiştim de şey gibi olmasın. Yani bu tamamen bence kişisel bir şey de var. Yani kimisi fizikten çıkıyor iş bulamıyor. Kimisi fizikten çıkıyor Harvard'a gidiyor mesela. Kimisi. Evet. Yani bu çok kişisel bir şey bence hocam yani. Bence de. Tabii yetkinlikle ve şeyle alakalı. Donanımla alakalı tabii ki de yani. Şans faktörü de olabilir içinde. Işte. Doğru faktör. Ökler de olabilir. Yani... Aynen aynen. Yönlendirme çok önemli. Yani aldığın eğitim çok önemli. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz bu arada. Görüşe ben Ben iki konu eklemek istiyorum. Recep Bey de Erkan Hocam da bahsedince e, çağrışım yaptı. Birincisi yönlendirme çok önemli dedi Recep Bey. Kesinlikle katılıyorum. Bizim liselerimizde eskiden dershane düzeninde vardı. Genelde rehberlik e, öğretmenleri e, ya da dershanedeki rehberlik öğretmenleri öğrencileri, lise öğrencilerini ...puanının yetebileceği en yüksek bölüme sokmaya çalışıyorlar ki e, dershanesi ya da okulu e, işte ot diye şuraya buraya öğrenci soktu diyebilsin reklam amaçlı. Aa, doğru. E, o da bir problem ve o yüzden temel bilimlerin önemi bu rehberlik öğretmenleri dahi öğrencilere düzgün bir şekilde anlatamıyor. Bence biraz biraz ta oradan başlıyor problem. E, bunu öğrenci bilmediği için e, yanlış yönlendiriliyor. Belki çok iyi bir temel bilimci olacak ama... Orada bunu rehber haritmen farkına varıp ortaya çıkartamıyor. İkinci konuda bahsetmek istediğim, mühendislikler, mühendislerin de aslında benzer bir problemi bence var. Şöyle ki, Türkiye'de mühendis deyince sadece bu seri üretim ya da uygulama mühendisliği akla geliyor. Bir ARGE mühendisliği hiçbir zaman düşünülmüyor. Ya da çok büyük kurumsal yerlerde ancak ARGE departmanı oluyor ve RGE'ye yatırım yapılıyor. Türkiye'de Arge yatırım doğru düzgün yapılmadığı için yeni ürün çıkmıyor, yeni bir şeyler bulunamıyor. Mühendisler de RGE alanında kendini geliştiremiyor. Yani mühendisleriniz sizin pozisyonunuz bellidir. Gidersiniz bir fabrikanın üretiminin başına geçersiniz ya da bir biriminin başına geçersiniz. RGE nedir? Hiçbir şekilde. arge yani departmanı var mıdır? Vardır kağıt üstünde. Ama ne kadar RGE yapıyor, ne kadar bilgi üretiyor yine soru işareti. Yani bu Paralellik gösteriyor. Temel bilim de içinde, argen içinde zaten var. Temel bilime olan ilginin düşmesi azalması bu argenin de olmamasıyla paralel bir durum. Teşekkür ediyoruz. Başka eklemek istediğin var mı insanların? Evet arkadaşlar. Buyurun. Ben şey sormak istiyorum. Sedef bahsetmişti ya öncesinde. Çift anadal yapma ya da dal yapma üzerine. Peki bunu da matematik okuyan matematik zaten hayli bir zor bölüm. Aynı zamanda fizik okuyan kişi çok fazla zorlanmıyor mu? Yani bunu yapmak isteyen kişinin ne tür niteliklere sahip olması gerekir? Yani tabii üniversite bir kere bunu yapabilmek için, yapabilmen yapabilmeni için çok iyi not ortalaması istiyor. Herkese yaptırmıyor. Atıyorum mesela bizim fizik bölümü 80 öğrenci alıyorsa yılda, bir dönemde iki ya da üç öğrenciye e, ya, çift anadal e, şansı sunuyor ve başka bölümlerden de fiziğe başvuranlara e, iki ya da üç kişiye alıyor çift anadal yaptırmak için. Öncelikle çok yüksek not ortalaması gerekiyor. Bu çok kolay değil tabii. Yani, e, çok aşırı idealist olmanız lazım ama yapanlar da var sonuçta. E, emin olun e, bizim e, OTU'daki astronomi topluluğunun e, başkanı var Arda. 4.0 fizik ortalaması, 4.0 ya 3.98 elektrik elektronik ortalaması. Gayet sosyal bir öğrenci. astronom topluluğunun başkanı ve topluluğu yürütüyor. Yapabilen yapabiliyor. Yani bu da kapasite meselesi tabii. Ama bu şekilde de öne açılıyor insanlar Yani ben çok net bir şekilde gelecek görebiliyorum o insanlarda. Çünkü imkanı var, değerlendiriyor. Yapan yapıyor işin özeti. Anladım teşekkür ederim. Bey, Beyza bir de e, şey ekliyorum zaman yönetimini iyi yapıyor olman gerekiyor. Yani zamanı iyi yöneten kişiler ancak çift al, ana dal ne bileyim master yapabiliyor. Dolayısıyla bu zaman yönetimine iyi çalışman lazım ki e, bu her iki işi aynı anda götürebiliriz. Nacihan tepsiyim. Teşekkür ederim. Yeni bir arkadaşımız geldi hoş geldiniz. Gelmedim yoksa almıştım ama sorun mu oldu? Evet. Konuşmak isteyen varsa söz alabilir arkadaşlar. Temel bilimlerle ilgili işte ilgi azalıyor mu dedik. İnsanlar kendi fikrini beyan etti. Şu şey çok güzel oldu. Bu matematik mühendisliği, matematik şu ikisinin şeyleri farkını biraz konuştuk. Genel hatlarıyla bu arada e, konu başlıklarını birisi YouTube'a yüklediğimizde bunu Gelecek Bilim'de kanalına yazarsa çok güzel olur. Daha e, derli toplu olur. Eklemek isteyen var mı? Bir şeyler eklemek isteyen? Evet arkadaşlar. Söz verelim. Beyza mesela sen şu an ne seçmeyi düşünüyorsun? Ben ye ya yazılım ya da matematik okumak istiyorum ama çok yani arada kalmış durumdayım. Ne öneriyorsunuz mesela Beyza'ya arkadaşlar? Ee, ben şu an matematik okuyorum ama yani yazılımda daha iyi olabilmek için okuyorum aslında. Temelini öğrenmek için için okuyorum daha az önce de söyledim. Yani matik okurken de Güzel bir yazılımcı olabilirsin. Hatta diğerlerinden büyük bir farkın olabilir. Ben böyle tavsiye verebilirim. Mesela veri bilimi öğreniyorlar. Yani motomot diyelim. Ama işi matematiğini öğrenmiyorlar. Bir büyük sıkıntı oluyor bence. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorum. İlk başta da ben bir örnek vermiştim. Tam oturtamamıştım aslında da... Hani biz genelde şöyle bir şey yapıyoruz. Hani önce mesela yazılım okuyoruz. Sonra gidip yanına ikisizden hadi matematik okuyalım da pekişsin diye bir muhabbete giriyoruz. İsmetin dediği gibi aslında. Önce bu işin matematiğini, mat temelini bilip matematik bilip daha sonra onun üzerine bilgisayar, yazılım, bir hani biyoloji bile oku okunabilir aslında. Hani matematiği bildikten sonra. Hani o konuda ama şey var. Eğer e, matematik mesela şunun bilincinde olarak seçmeli bence. E, matematik gerçekten zor. Hani yazılma nazaran bence matematik çok daha zor. Hani bunun bilincinde evet. e, olması gerekir. Hani kendini tan e, tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Kendini zor. Şey diyelim. O grup başta ben fizik mi okumalıyım. Temel yani elektrik e, teorisini anlamalıyım. Yani ben öyle düşünüyorum. Benim yani mesela. Diyorlar hocam bunu. Yani fizik veriliyor. Fizik bir iki surveyden alıyorsun ya da daha detay zaten alıyorsun. Zaten mühendisliğin ilk iki yılı temel bilimler diyebiliriz yani. Geri kalan iki yıl meslekiyetim. Ee, orası öyle tabii, yani onda sorun yok. Ama e, hani ben bunu mesela matematik adına söylüyorum. Hani fizik adına belki e, öyledir ama sonuçta mesela şöyle de bir durum var ama e, fizikte de mesela iyi bir fizikçi olabilmek için iyi bir matematikçi de olmak gerekiyor. Ya da. Ya varsa farklı düşüncesi. Matematikçi ol evet. olmak için iyi bir fizikçi olmak gerekiyor mu? Efendim? İyi bir matematikçi olmak için peki iyi bir fizikçi olmak gerekiyor? İyi bir matematikçi olmak için iyi bir fizikçi olmak gerekiyor mu? Şu an ben ben buna şu an bir şey demeyeceğim. Benim kafamdırdır. Şey. Gerekmiyor bunun için. Ama bir fizikçi olabilmek için iyi bir matematikçi matematik bilgisinin olması gerekiyor. Bence bu kesinlikle olmalı. Beyza arkadaşımıza da ben şu tavsiyede bulunabilirim. Yazılımı düşünüyorsa bence yazılımın üzerine odaklanmalı. Zaten yazılım mühendisliğinde de dediğiniz gibi zaten mühendislikte ilk 1-2 yıl zaten temel e, dersler ağırlıkla gittiği için orada zaten matematiğini oturtur diye düşünüyorum. Çünkü matematik gerçekten Mehmet'in de dediği gibi gerçekten ağır bir bölüm. E, yazılımcı olmak istiyorsa boşu boşuna o kadar e, şeyin e, bilgi bombardımanına e, girmesini tavsiye etmem bence yani kendisinin yazılım yani yazılıma iyi şeyi yani yatkınlığı da varsa yazılım artı program öğreneceksin yani bence Yazılım mühendisi de olabilir hatta tabi tabi evet. aynı evet baş... ee, ve katkıda bulunmak isteyen birileri var mı yoksa yavaştan sonlandıralım arkadaşlar ee, ben bir Arkan hocama bir şey sormak istiyorum bir soru sormak istiyorum şimdi Türkiye'de şöyle bir problem var bildiğim kadarıyla Amerika dünya lideri pek yok. Üniversite sanayi işbirliği ve ARGE bu sizce temel bilimlerin gelişimi açısından ne kadar önemli? Ee, yani Öncelikle net bir şey söyleyeyim. Hem Türkiye'de çalışan bir de burada çalışan, her iki tarafta da endüstriyle işbirliği yapmış olan bir kişi olarak söylüyorum. Türkiye'de endüstriyle işbirliği dediğiniz anda temel bilinci yok. <gülüyor> Sadece e, mühendislerle ilgili bir çalışmalar. Çünkü biraz önce bir arkadaşım söyledi, genelde beklenen şey sorunu çözmeye yönelik bir, e, bir ürün, bir tasarım, bir, bilmem öyle bir şey bekleniyor. Ama buradaki yapıda tam tersi, endüstriyle işbirliği dediğiniz anda arge işin içerisindeyken o zaman şeyler ön plana çıkıyor, temel bilimciler. Yani örneğin ben çok uzun bir hedef koyuyorum 10 yıl sonra elektromagnetik, işte wireless bir şey yapacağım, örnek veriyorum. E onun ön çalışmasını temel bilimciyle ilk üç yıl yapıyorum. Ondan sonra mühendislikle ilgili bir şey varsa oraya geçiyorum. Amerika için söylüyorum. Ama Türkiye'de böyle bir şey değil. Yani eğer böyle bir hedefiniz varsa zaten uzun <gülüyor> uzun soluklu hedefler konulmuyor. Yani gelecek yıl ne olacağı belli olmadığı için orada um, Böyle bir planlama yapamıyorsunuz. Ama burada temel bilimciyle ARGE çalışılıyor direkt. Ve kimse ondan bir ürün beklemiyor. Yani bizde ben TÜBİTAK'ta da proje yaptım. Ne bileyim, savunmasan yaptık filan. Orada hep böyle bir sonuçta bir şey çıkması bekleniyordu. Burada çıkacak sonucun, sonuçun doğru olmadığı olsa bile, doğru olmayan sonuç olsa bile kabul ediliyor. Çünkü bir araştırma. Kimse sizden bir ortaya bir ürün koymanızı beklemiyor. Özellikle fizik e, ve işte... Genelde biz fizikçilerle biraz daha yakınız. Ee, onlardan hani onu çözüm bulabilecek yaklaşımları bize şey yapıyorlar. Ondan sonraki 3 yıl, ondan sonraki 5 yıl, ondan sonraki 10 yıl artık uzun planlamaya göre bu sefer işin içerisinde mühendisler geliyor. Tabii ki hani birlikte çalışılıyor, tabii ki multidisipliner çalışılıyor ama en büyük fark o. Yani endüstri ilişkisi dediğiniz anda burada kimse sizden ürün beklemiyor sadece ileride oluşabilecek bir ürüne karşı çözümler nasıl olabilir? Onu araştırmanızı, geliştirmenizi bekliyor. Yani bu in, insan geni için de aynı, işte e, moleküler bazı çalışmalar için de aynı, e, informatik için de aynı, her şey için aynı. Hiç değişen bir şey yok. Bir kimse de hani, e, çok çok çok zor grantlar var, gereken çok zor grantlar var. Ve onların çoğunu da temel bilimciler alıyor. Çünkü gerçek bilimin oradan başladığını biliyor insanlar. Yani biz uygulamacıyız, biz var olan bir şeye daha bir şey katabiliyoruz. Tabii ki örneğin bir hastane için yaptığım bir çalışma var. Yani bizim mekatronik mühendisliği için çok basit bir şey. Ama biz bir tane bebeğin hayatını değiştirdik. Hani onlar için başka bir anlam kazandı. Ama e, temel bilimci için de aynı şey geçerli Yani eğer temel bilimde iyi bir araştırma yaptıysanız bu hepimizi etkileyecek. Mühendisliği etkileyecek, tıp tıbbı da etkileyecek, e, yolda geçen herhangi bir insanı da etkileyecek. Dolayısıyla araştırmaya daha fazla imkan veren e, bir ülke. Ve hepimiz biliyoruz. Yani hani e, bu, burada e, bilimi taşıyan international çalışmalar. Öyle söyleyeyim International kişiler. Teşekkür Güzel. ederim hocam. Tam olarak bu cevabı, bu cevabı bildiğim için sormak istedim. Zaten Türkiye'de de en büyük sıkıntı bu. Temel bilimcilere sanayi işbirliği adına projeler hiç verilmiyor Türkiye'de. Çünkü temel bilimden son ürün çıkmıyor. Son ürün çıkmadığı için Bizim sanayicilerimiz de hep kısa yoldan köşeye dönme derdinde bana bir ürün ver, bana bir sonuç ver, bakış açısıyla ARGE'ye yaklaşıyor. Bu nedenle temel bilim orada bir adım yine geriye düşüyor mühendisliğin yanında. Bunu belirtmek istedim. Yani aslında bizi bunu yönlendirecek şeyimiz var, TÜBİTAK var. Yani Türkiye'ye baktığınız zaman TÜBİTAK'ın esas fokus noktası bu. Ama TDP projeleri, 1001 projeleri, 1002 projeleri, işte bütün projelerin çoğunluğu maalesef dediğiniz gibi oldu. Ama ülkenin bakış açısı, ülkenin politikası, bilim siyaseti artık o başka hedefler var. Bu teknoloji ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani siyasete girmeden. Yani Türkiye'de bilimi, mesela az önce dediniz hocam, bilimi teşvik etmeliyiz falan filan. Evet, evet. Bilimi ee, mi teşvik... Bir saniye bitirebilir hocam? Bir saniye. Tabii, tabii. Tabi. Bilimi teşvik ediyor yoksa daha çok teknoloji, yani bilim olmadan yani temel bilimlere pek değinmediklerini düşünüyorum. Direkt böyle programlama, kodlama, işte robot yapalım, işte savunma sanayi ne düşünüyorsunuz? Ee, önce şunu söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanlığı robot yarışmasında e, jürelik yaptım uzun zamanlar. Benzer bir konsepti o da. E, sonra Teknofest işte çıkınca hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın robot yarışmalarının bazı alanlarını da Teknofest'in içine koydular. E, teknolojiyi sevdirmekte, insanları başka yerlere yönlendirmekte güzel bir çalışma ama bilime maalesef katkısı olmadığını düşünüyorum. Yani, yani direkt bir katkısı olmadığını düşünüyorum. Çok değer verdiğim hocalarım var. Orada çalışan, e, bir şeyler yapmaya çalışanlar var. Onlara çok e, yani gıptare seyrediyorum. Çok teşekkür ediyorum onların hepsine. Ülke için bir şeyler yapılıyor neticede. Ama sizin söylediğimiz anlamda e, bilmem çok fazla e, katkısı yok. Sadece var olan teknolojinin e, kişiler tarafından nasıl kullanabildiğini e, yapıyoruz. Mesela bir drone yarışmasını düşünün. E, zaten drone var orada. Siz ne yapıyorsunuz? Koduyorsunuz. Hangisi daha hızlı, hangisi daha yükseğe çıkıyor? İşte roket atma, hangisi daha fazla bilmem ne olacak? Yani var olan teknolojiyi nasıl şey yapabilirsiniz? E, i̇yi kullanıyorsunuz, onu görebiliyorsunuz. Bir dönem şey, lakomonaton vardı bu hidrojen arabalarını yarıştıranlar, e, iyi pil olan e, geçiyordu yani <gülüyor> siz ne yaparsanız yapın. E, dolayısıyla hani iyi teknolojiye sahipseniz e, bir şey yok ama diğer anlamda çocukların bir projeyi nasıl yönetecekleri, projede nasıl çalışacakları, bir ekip olma ruhu, işte başka bir şehri görme, başka insanlarla tanışma, onlar için çok güzel bir etkinlik yani yani kesinlikle etkinlik açısından destek veriyorum ama bilimin katkısı maalesef yok. Görüş. Ben de katılıyorum aslında. Bir örnek bildirim. Yani Sınıf arkadaşlarımdan bir ekip Teknofest'te başvurdu ya da süreç nasıl ilerliyor bilmiyorum. Tarım üzerinde bir blockchain üzerinde yani çama yapmak için başvurdular. Danıştıkları hocaydı galiba. Teknofest'te görevli olabilir. Ee, bu araştırmadan bir sonuç çıkmayacağı için kabul edemeyiz de deyip şey, e, yani sesle yönetilebilen bir kahvesi yapabilirsiniz gibi bir öneride bulunmuştu. Direkt hazır olduğunuz <gülüyor> bir şey birleştirip koyabilirsiniz diye bir öneride bulunduklar için de arkadaşlarım vazgeçmişti. Ya ben işte temel bilimler projesi duymadım. Varsa yanılıyorsam doğa bilimleri, temel bilimler ilgili hiçbir proje duymadım, Kulağıma gelmedi. Yanılıyorsan... Burak bırak, duyan, duyamazsın çünkü temel bilimler son ürün hiçbir zaman üretmiyor. Yani Erkan hocam da bahsetti biraz önce. Son ürün üretmediği için popülist şeyler çıkmıyor. Bu daha çok popülist bir çalışma. Yani şimdi siyasi boyutu var o ayrı ama şu boyutu da güzel. En azından bir ilgi toparlıyor. Yani en azından bir altyapı oluşturuyor. En azından insanların bilgisi olan gençleri oraya yönlendiriyor ve bu gençler orada Çeşitli konularda kendilerini geliştiriyorlar. İşte takım çalışması Erkan Hocam dedi, bilgiye nasıl ulaşılır, araştırma nasıl yapılır, literatür search nasıl yapılır bunları öğreniyorlar. O anlamda olumlu yanı var ama proje göremeyiz, o imkansız. Çünkü temel bilimci zaten bir ürün üretmez, bir bilgi üretir. Yani temel bilimcinin çıkardığı bir makalenin istatistiğini tutmadım ama kabaca söyleyebilirim. %1.5 ikisi ancak eninde sonunda bir ürüne dönüşür. %98-99'u o işin e, o şekilde olmayacağının kanıtıdır. Bir bilgidir. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Yani bilgi üretmek burada önemli. E, temel bilimci açısından baktığımızda bir işin nasıl yapılmayacağının bilgisini de bilmek önemli. E, nasıl yapılacağına e, yön vermesi açısından. E, bir de bu Teknofest'lerin bir tane dezavantajı var. Şimdi e, biz normalde Buradaki high school öğrenci yani lise öğrencilerle bizim Türkiye'deki ele karşılaştırınca burada biraz daha engaging diyorlar. Böyle daha fazla gaza getirilmiş çocuklar var. Daha özgüvenli çocuklar var. Gerçekten üniversiteye geldiği zaman belli bir aşamaya geçmiş. Nasıl bir sunum yapacağını biliyor. Nasıl konuşacağını biliyor. Bir bilimin nasıl aktaracağını biliyor. Bir özgüvenle geliyor. Şimdi bizim TechnoFest'lerde çocuklara bazen fazla gazlıyorlar. Fazla böyle hani yaptığı işin gerçekten sanki Mars'a bir robot göndermiş kadar önemli olduğunu veriyorlar. Bu da çocuklarda bir benden ziyade ben ona boş özgüven özgüven diyorum, özgüven oluşmasını sağlıyor. Yani işin temelini öğrenmeden sadece oradaki başka birisinin yazdığı bir kodun biraz bir parçasını değiştirip başarıyorlaştığında ulaştığında zannediyor ki o işin tamamını o yapmış. Yani gerçekten o fırlatma şeyini kendisi tasarlamış ve bir boş özgüven sahibi oluyor. Bu da tehlikeli oluyor. Yani bu İngilizceyi yarım yamalak konuşanların, hiç konuşamayanlardan daha tehlikeli olması gibi. Yani arada bazı şeyleri hiç anlamazsız anlamazsınız. Yani bakarsınız ama azıcık anlayıp bunu farklı yorumlarsanız başınız belaya girer. Dolayısıyla bilim de böyle bir şey yani gerçekten temel sağlam te temelleri oturmayınca üzerine bir şey koyduğunuz zaman bir boş özgüven sahibi oluyorsunuz bu da tehlikeli boyuta geliyor. Ee başka sıkıntılara yol açıyor. O da önemli bir nokta. Yani bence oradaki mentor olarak çalışan hocaların e, yaptığı, verdikleri ödevleri veya işte yaptıkları projenin temellerinin nereden geldiğini anlatmaları gerekir. Bir robot tasarlıyorsa çocuk, o ne demek olduğunu, nasıl bir pozisyon değiştirdiğinde, açın değiştiğinde, nasıl uzaktan yakınlığın değiştiğinde, basit bir geometri nasıl oluştuğuna falan kadar inip temellerini vermesi lazım ki bir otursun ona göre bir şeyler yapabilsin. Ama maalesef hazır bir drone alıp üzerinde kod değiştirdiği zaman her şeyi başardığını düşünüyorlar. Bu da boş özgüvenli çocuklar yetişmesini sağlıyor. Orası da kritik bir nokta. Yani onu dile getirmek istedim. Teşekkürler. Son sözleriniz varsa alalım. Yavaştan yayını sonlandıralım. Bir, bir hafta içinde falan YouTube kanalımıza yüklenmiş olur yayın arkadaşlar. Var mı son sözleriniz? Teşekkür ediyorum katıldığınız için arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum ben. İyi Teşekkür ediyorum var. herkese. Akşamlar, sağ olun. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bizi bu zamana kadar dinlediğiniz ve vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Gelecek Bilim'de takipçileri bizler için çok değerli. Bizler bilim iletişimini yaymaya çalışan kırkı yakın gönüllüyüz. Siz de bize katılmak isterseniz birlikte.gelecekbilimde.net adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.